O kadar uzun zaman oldu ki Aslında o kadar da değil Altı üstü bir ay Bir ay dediğin nedir ki Hızlı bir maraton Akar gider Ama işte Başımdan çok şey geçmiş gibi hissediyorum. Aslında sadece ben değil hepimizin başından bir ton olay geçti. Ne olduğunu bile anlatılmış gibi anlatmayacağım. Ama bu felakette kendisine bir şey olanlara, üzülenlere ve hepimize geçmiş olsun yakınlarını kaybedenlere de baş sağlığı diliyorum. Ve eklemek istiyorum ki bu benim yaptığım en zor videolardan biri. Hatta belki de en zoru. O yüzden sadece biraz konuşup gideceğim. Öncelikle merak edenler için deprem günlerinde neredeydim? Tabii ki de ilk günü ben de bir video hazırlamıştım. Ama bunu asla yayınlamadım. Nasıl söyleyeyim ben şimdi size ya? Öyle bir durumda gerçekten de içimden gelmedi. Onun yerine herkes video ile sesini duyurmaya çalışırken ben gidip şahsen erzak yükleme gibi işlerde elimden geldikçe yardımcı olmaya çalıştım. Ama tabi ki de belli bir yere kadar. Çünkü şöyle bir şey var ki benim anne tarafımda olan herkes neredeyse bütün akrabalarım Maraş'ta oturuyorlardı. Ve hepsinin de evinde ileri ufaklı hasar vardı. Hatta bazılarının evi komple yıkılmıştı. Ve bu ne demek oluyordu? Hepsi benim yanıma geliyordu. Evet maalesef ki şu felaket iyili ufak da hepimize dokundu. Tabi ben de sizin gibi öfke, üzüntü gibi duyguları bir süre yaşadım. Evim çok kalabalıktı ve evde olan insanlar da çok üzünlüydü. Sadece evde olan insanlar değil, hepimiz üzüldük. Ben de o esnada video çekseydim, eminim ki orada şu videosu gibi olacaktı. Bunu da zaten Discord'dan duyurdum ama Discord'da olmayan arkadaşlar yorumlarda beni sormaya ihmal etmemişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şu deprem üzerine daha fazla ne diyeyim gerçekten bilmiyorum. Binaların kolonlarını kesen, malzemeden çalan yaratıkları mı ayrı söveyim yoksa yağmacılara mı bir şey diyeyim? Aa durun ya ben en iyisi her şey harikaymış gibi aynı yerden yayın yapan 30 tane haber kanalında bir şey söyleyeyim. Sizin mi ben o satılmış anınızı Bunlara sinirlenmeden edemiyorum ben ya. Çünkü folyancılık oynamaktan başka hiçbir halt etmediler bu süreçte. Fakat o yerinde dehşetini ilk elden yaşayan insanlar ise çok farklı şeyler anlatıyorlardı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda ise insanlar haliyle normalleşmeye başladı. Ama Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biri daha kapıdaydı. 2 ay sonraki seçim. Siyasi gelişmeler. Has... Be oğlum ortalık yangın yeriydi adaylık tartışması altın masanın dağlı birinden birleşmesi AKP'nin ittifak için Hizbullah'la ay ay par, pardon yanlış söyledim AKP'nin ittifak için hüdafara gitmesi ve tabii ki İnce'nin dağısı siyasetle alakalı uzun uzun konuşan bir video elbette gelecek ama sadece şunu bilin ki şimdiye kadar tahmin ettiğim her şey doğru çıktı. Zamanında Kemal aday olacak dedim. Mansur ve Ekrem Tayyip'e falan küfür yedim. Ali Babacan sıkıntılı dedim. 13 yaşındaki çocuklar Allah'ıma tövdü. Ve evet daha sonra da Meral Akşener'le kavga ettiler. Öl daha ilk çıktığında beyler adamın parti programında bir halt yok. Bir bismillah dedim 40-50 tane küfürlü yorum geldi. Daha sonra tabii ki de o da patladı. Hatta bir ara birkaç tane refahçı yorumlara saldırdı. Hepsi de defedildi. edildi. Hatta ve hatta Akşener'in masadan kalkacağını 2 hafta önceden yakın çevreme bile söyledim. Hepsi de bana Oradan dediler ama ne oldu sonuçta ben yine haklı çıktım yani bunları görebilmek için pek zeki olmak gerekmiyordu ama hadi verin hakkımı hepsini lan. Hakkımı birinden lan. Ama başka niye tuturdu biliyor musunuz? Muharrem İnce memnunum. Ben son 6-7 aydır İnce'yi desteklememe ve seçimde ona oy vereceğim dememe rağmen İnce'yi kimse takmıyordu. İnsanlar lan ben İnce'ye vereceğim diyordum. Lan İnce kim oluyor falan diyorlar. Yani İnce kim abi? Kimse adamı takmıyordu ki. Ama sonra ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu ve herkese sikim bir dans sayesinde İnceci oldu. Ama yine söylüyorum. Muharrem İnce %5'i geçemez. Hadi zorlasak buçuk olsun. Yani dediğim gibi daha uzun uzun bu konu hakkında konuşacağım. Ama ne zaman işin aşıcısı ben de bunu bilmiyorum. Dürüst olacağım. video yapmaya hobi olarak başladım. Ve çok da kendimi geliştirdim ve değiştirdim. Yeni insanlarla tanıştım. insanlara fikrimi aktardım. Onlar da bana aktardı. Haksız olduğum zamanlar oldu. Haklı olduğum zamanlarda oldu. Ama son zamanlarda ise yok şu saate video atmam lazım. Yok şu güne şunu yetişmem lazım diye diye kendimi kastım. Artık bunu istemiyorum açıkçası. Özetle ne zaman video atacağımı kendim seçeceğim. Yani buna hobi olarak devam etmek istiyorum. Ama bunları bir süre sonra videoları ciddi malada kaliteli yaparak laf edeceğim o zaman gerçekten kalbimden gelerek beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.